21 Aralık 2020 Antalya Kumuca, e, İncircik Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda rekor gelişim müşterimiz e, Hatice Hanım. Hatice Güzel. Hatice Güzel. Burada domates seralarında bu sene tabandan rekor gelişim. Görünümüzü kullandılar. E, bu sene ne gibi değişimler var Hatice Hanım? Kısaca özetleyelim. Yani fidenin gelişiminden, domates tutumundan, hı hı. tepe yürümesi neler söyleyebilirsiniz? Yani... Um... Bu sene daha bir değişik gördük. E, yılda zayıf olan yerler vardı. Şimdi bunun çeşidi ne? Lavinya. Lavinya çeşidi. Şey olarak dikim tarihini hatırlıyor musun? Eylül hmm, on. Eylül 10. Eylül 10. E, kaç dönüm burası toplam? 1,5 hmm, dönüm. 1,5 dönüm. Şimdi e, öncelikle tutumla alakalı mesela kıyaslama yaptığınızda nasıl gidiyor? Ee, bu çeşidi yeni diktik riskli bir çeşit ama hı hı. E, güzel e, yani tutulma iyi yani iki iki tutar o çok tutmaz dediler güzel hı hı. oldu. Peki e, ee, burada bizim e, ürünümüz rekor gelişimi tabandan kullandık. Hı hı. Fidenin kalın gitmesi tepe sürgünü vesaire bunlarla ilgili ne söyleyebilirsin? Burada gözlemin depesine kadar yani iri delik gitti. Yani güzel tuttu yani. Tutumu, tutumu güzel diyorsunuz güzel yani. Gösterelim. Evet şu tutumu güzel yani. Şu şekilde Hı -hı. şöyle gösterelim. Evet öyle 2-3 yani tutuyor ediyor. ilerden en, sonuna kadar tuttuk. Kelleyi kırdık bunu. Sonuna kadar oğlum. gidiyor. Hı -hı. Tepesini kırdık. Az daha Aynen. yürüyelim şöyle. Evet. Şimdi e, burada çok iri bir çeşit değil bu. Hı -hı. Değil Aynen olma. orta boy. Şimdi bu seneki bu sene iklim biraz sıcak gitti. Geriden sıcak geldi. Hı -hı. Bitkide mesela toprağa verdiğimiz ürünle alakalı susuzlukla ilgili bir sorun yaşadınız mı? Hiç Yaşamadık. Ee, mesela çok gır yerler vardı yani gır derler. Orlar <gülüyor> bile dengelendi yani toprak, <gülüyor> güzel oldu. Toprak. Bu toprak süzek toprak değil mi burası? Evet. Bildiğim kadarıyla. Aynen. Çok, e, suyu, çok tutmayan, suyu çok isteyen. Tutmayan, suyu çok isteyen bir toprak. Ee, evet, kuru oluyor. Kuru bir toprak. Gayra kırmızı toprak. Ee, ama ona rağmen bu sene hava da e, sezon geriden sıcak, sıcak geldi. Aynen çok sıcak geçti. Ee, şöyle gidelim biraz daha hı hı. göstererek. Ürünü gösterelim. Aynen. Tabii şey anlamında kalite anlamında domates kalitesini nasıl görüyorsunuz? Evet. Verdiğiniz halcınız vesaireniz komisyoncunuz ne diyor? Kalitesiyle ilgili bir sorun var mı? Güzel değiller yani vardığımızda. Yani şekil de güzel olarak. Rengi de güzel oldu. E, renk de güzel oldu. Şimdi güzel. bitki susamadı. Susuzluk olmadı. Aynen. Tutumumuz güzel. Hı hı. Tepeye kadar tuttu. Bunları sağladı. Var mı ekleyeceğiniz başka bir şey? Burada gördüğünüz... Bize ait bizden kaynaklı rekor gelişimle alakalı. Yani tavsiye ederim gerçekten. Tavsiye edersiniz. Evet. Zaten onu ayrıyetten soracağım ben. Aynen tavsiye ederim ee... çünkü değişiklik büyük gördük yani. Ş ee, daha bir değişik yani güzel e, tonaj bakımından daha Hı -hı. bir çok şimdi e, e, yanmalar olurdu bazen mesela. Onlar... Yanmalar dediniz. Burada herhangi bir Hı -hı. yanma vesaire zaten Hı -hı. Aynen. görünmüyor. Gidelim şöyle biraz daha göstererek Gel. Devam edelim. Şöyle şuraları da gösterelim. Şuradan. Evet baksa. Şimdi şöyle gidiyor. Böyle, iyi, yani Eveli ikicik dotuyor. Bu güzel çeşide göre güzel. bence evet. tutumları gayet mükemmel. Uh -huh. Şöyle sıralayalım. Tutumları gidiyor. Uh -huh. Bu şekilde. Şu tepe. Bak. Buradan uh -huh. çatallamış. Şura tutmuş. Aynen. Aynı buvar, şekilde de buvar. buradan da devam ediyor. Aynen. Ve son. En tepede de Şöyle. Aynı şekil tutum, hı hı. devam etmiş. Şimdi kök sistemi saçaklama ne kadar iyi olursa bitkideki tutum gelişmesi, tepe sürgünü de daha sağlıklı devam ediyor. Tekrar sorayım ben, rekor gelişimi tavsiye eder misiniz günü rahatıyla kumcalılara? Aynen. Yani ben zaten tavsiye ediyorum. Şu anda hı hı. gelmeden bile tavsiye etmeye evet. başlamıştım evet. yani Siz tavsiye herkese. Ediyorsunuz. Güzel Ben yani. burada kısa bir ekleme yapayım isterseniz. Hı. Şimdi rekor gübre AŞ firmasının hem yaprak gübresi bir de damlama gübresi. Rekor gübre, yaprak gübresi var. Bunu bu seranızda bu saatten sonra da kullanabilirsiniz. Devamlık hı. arz edebilir. Bitki stresini alan, aldığınız hasat yaptığınız yerlerin yaralanmalarının hızlı iyileşmesini üst aksama çalışan üründür. Hı hı. Artı damlama olarak da rekor damlama gübresi. Bu da bitkinin kök saçak sistemine çalışır. Bitkinin boş hacmini, meyvesindekisi, gövdesindeki Hacimleri doldurur, e, artı topraktaki var olan gübreyi de hızlı şekilde aldırır. Domates Hı. için mesela kızarmadır, iç dolgunluğudur vesairedir, gövde doluluğu bunları size sağlar. Buradan bunu da hatırlatalım. E, bütün Türkiye'deki seracılara buradan selamlarımızı gönderelim. Aynen.